videomun hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'a e, mega kutu Deril kostümü gelecekti arkadaşlar. E, 7. sezona özel ve geldi. Ben de aldım. Evet. Bakın. Şöyle bir saniye. Nerede bu diyor? Hah. Bakın. Arkadaşlar, mega kutu da aynen böyle açılıyor zaten. Ortasında bir tane elmas var. Falan filan tabancaları işte. Tam mega kutuya benzemiş ya bence. Evet. Atışlarında efektlerinde herhangi bir fark yok. Aynı. Sadece e, kaplaması farklı. Yani kostüm. O kaplama demek zaten. Evet. Ayrıca e, bazı da oyuna gelecek arkadaşlar. Şu an son bir galiba... Dört günü falan var öyle bir şey. Pasa bakalım. Ropes. Üç. 3, üç 3 günmüş. Üç. Evet dün dört gündü. Bugün üç gün. Doğru. Ben yanlış hesaplamışım. Neyse. Şimdi Mega Kutu der bir deneyelim bakalım. Şu robot maçında. Atışlarında görmüş olduğunuz gibi herhangi bir fark yok. E, almayanlar alabilir arkadaşlar. Bakın. Atışlarında herhangi bir fark yok. Normal. E, yani Daryl. Normal Daryl. Şöyle görüntüsü. Bakın. Şimdi ultisiyle birlikte tam anlamıyla kapalı bir mega kutuya dönüşüyor zaten. Bakın. Evet. Mega kutuya dönüşüyor arkadaşlar. Kapanıyor böyle. Sonra yuvarlanıyor. Diğer tarafa doğru. Evet. Peki. Arkadan baktığımız zaman bu şekilde. Bence güzel bir kostüm ya. Ücretsiz olması iyi olmuş yani. Zaten e, Brawl Braw Stars de arkadaşlar e, kanalda 7. sezon tanıtımını verirken aynı zamanda bu kostümü ücretsiz hani alabileceksiniz diye bir şey de söylenmişti zaten. Ben direkt dükkana baktım. Ücretsiz e, Daryl yani mega kutu Daryl kostümü vardı. Ayrıca yanında şey e, rozeti de var. Şöyle yapıyor. Bakın. Evet, rozeti de bu. Arkadaşlar Mega Kutu Deril'in. Şöyle yapıyor Mega Kutu Deril, evet. Daha bir sürü rozeti var bunda. Şunlar da Mega Kutu rozeti bu arada. Şu ortadaki Mega Kutu rozeti arkadaşlar bu. Bu rozeti rozet paketlerinde bulabilirsin. Yok, zaten Neyse arkadaşlar, e, videomuz bu kadardı. Bu da yine bir duyuru videosuydu. Neyse bay bay.